Arkadaşlar Böyle e, bir dakika Görmüş olduğunuz gibi Jesse'ninkini yapmıştık Şimdi Emzinkini yapacağız e, Bu seferkini yine birazcık büyük yapacağım Kırmızı kalem gerekiyor Yine bakarak yapıyorum oraya İnternetten buldum şimdi Videoya girmeden önce Şöyle Büyük yapalım Çok büyük oluyor Şöyle şöyle Bir tane şey var. Tamam. Şimdi kenarlarını çizeceğiz. Elim acıdı. Bir dakika. Bu nasıl? Şu şekilde. Arkadaşlar kenarlarını çiziyoruz. Çiziyoruz. Ve kenarlarını çizdik. Şöyle görmüş olduk kenarları çizili yani şuralar tamamen çizili şu anda ee, bu sefer kenarlarını boyamaya geldi sıra evet bu sefer iyi boyuyor ya. bakın çiziyoruz. Yarısını tamamladım şu anda. Tamam, şimdi bu tarafta sıra. Evet burası da tamamlandı şu beyazlıkları da kapatalım bu arada Hemen, tamam onlar da kapandı son şu üst kaldı bakın şu üst kısım kaldı oraları da yapalım ve köşeler bitiyor çerçeveyi tamamlamış oluyoruz yani videonun dakikasını tam göremiyorum bir dakika tamam Tamam. Evet, köşeleri tamamladık şöyle. Kırmızı bir logo oldu şu anda. Bence bayağı güzel oldu ya. Arkadaşlar, ben normalde berbat bir resim çizerim. Yani elim çok kötüdür ama ilk defa bu kadar güzel yaptığım bir şey. Ben berbat çizerim çünkü. Yani bana bir şey çizim falandasınız berbat çizerim ben. Ee, bunu nasıl yapalım? Tamam. Kafatası kırmızı arkadaşlar. Oluyor bunda. Aynı normal Brostash logosundaki gibi burada da bir tane kafatası çiziyoruz. Çünkü bu logoda da kafatası var. Ee, dakika. İlk önce siyah yapmamız lazım. Bu sefer siyahın boya kalemiyle boyuyorum kurşunuyla değil. Tamam. Bunun kaşları yok ama ortasında bir tane şey var şöyle çok küçük. Yıkalım. Yapıyoruz. Evet bakın. Böyle oldu. Kafatasını çizdik şöyle. İçini boyayacağız şimdi. Boyuyoruz. Bu videonun devamı gelebilir. Çünkü bu da uzun sürecek. Gelebilir belki devamı. Bilmiyorum tam. kafa tasının bu kadar uzun süreceğini yatayamıyorum şöyle kafa tasının da her tarafını boyalık ve kafa tası da tamam şimdi bunun kenarlarında boynuzları var gördüğün kadarıyla onları da sarı yapacağız sarı sarı ten benzi de lazım olabilir kattım. Sarı nerede? Arkadaşlar sarı kalem yok. Ha şurada. Bulamadım ki bir türlü. Burada. Tamam, bunun da ucu bitmiş. Normalde da daha uzunu vardı bende. Şuradan bulduk evet sarımızı. Yapalım hemen boyun üzerine. Sarı belli olmuyor tabi. iyice bastırmam lazım belli olması için. Bir de beyazlıklar çıkıyor. Olmuyor işte sarı da bunda fazla. Ben az bir şey olsa da görüyorum sonuçta. Yaptığını. Evet. Bakın. Boynuzları da şu tarafta. Şu iki tane sarı. Onlar da boynuzları. Şimdi gördüğüm kadarıyla etrafını kahverengi yapacağız. Kahverengi mi? Evet kahverengi. Kahverengi. Arıyorum. Bu hangisi? Evet. Uh. Ay bu değil Bu kırmızıymış Neyse ya bununla geçelim Kahve rengim yok Herhalde. Baktım ama bulamadım iki gözlere baktım Siyah da olur Sonuçta benzer Renkler Evet garip bir şey oldu. Şimdi ben bunu daha bir yere dinleştireceğim böyle. Evet çiziyoruz. 8 olmuş Tamam. Yetiştiriyoruz bunu. Evet, evet şöyle. Bu tarafı da bayadığımıza göre Ben çapraz açtım Şöyle oldu Yaptım şu anda her tarafınızı ya Az bir şey kaldı az Çok değil Emir oldu. Hadi çok az kaldı. bitti şöyle emzin logosunu da yaptık zaten görmüş olduğum gibi kenarları kırmızı içi siyah kafatası kırmızı boynuzları sarı gözleri de var burnu da var her şeyi var Evet bunu da bitirdik ve koyduğum yere geri koyuyorum Bundan sonra Bo'nun logosunu çizeceğiz. Yani e, yıldız logosu. Zaten biliyorsunuz Bo 3000 kupada açılıyor. 3000. kupada da yıldız logosu var. Onu çizeceğiz gelecek videoda. Ve bay bay.